Evet, Skyland Arı Şehir Merkezindeyiz. Burayı arılar basmış. Ne yaptınız? Arıcılar birliğini aradık ve destek istedik. Sokar mı? Beni olmaz. Beni. Yok seni sokmaz. Ha. Sen Kamerayı falan atarım mı? Abbastım. Kamerayla birlikte kaç. Evet geldiler şu an buraya. Evet. En kısa sürede geldiler ve arıları kovanı aldılar. Arılar gösterir misiniz? Arılar burada. Sık sık burayı arılar basıyor mu? Daha önce de bir iki defa almıştım. Arı, arıcılar birliği geldi hemen. Geldiler ve anını aldılar. Şaşırdınız mı arılar basınca? Şaşırdık. Haşere sandık önce. Yaklaşınca arı olduğunu anladık. Arılardan korkuyor musunuz? Aslında çok korkmuyorum ama tabii yine de sonuçta ürkütücü bir hayvan. 3-4 tane birden soktuğu zaman ciddi sıkıntılar oluyor. Peki burası alışveriş merkezi, arılar bastı. Sık sık oluyor mu? Yani daha önce de birkaç kez e, karşılaştığımız bir durum oldu bu. Halil'e yani, yani gezer kısmı olarak biraz daha biz burada ağaç tarağı yeşilliğe çok önem verdiğimiz için galiba arılarında e, uğrak yeri, o, <gülüyor> cezbedici bir uğrak yeri oluyor sanırım. Sürekli birkaç defa daha oldu böyle bir şey. Arkanızda binlerce arı uçuyor. Evet. Uçuyor musunuz? Yani biraz tedirgin edici yani. Biraz tedirgin edici bir durum tabii. Bir söylediğim gibi bir tanesi soksa belki çok şey olmuyor ama 4-5 tane birden sokunca insan bir tedirgin olmuyor değil. Aradığımız gibi hemen geldiniz. Sorunu da sıkıntısız, sorunsuz çözdük. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam Şimdi sokmaya çalışıyor Elverim olduğu için görüyor musun kuyruğunu? Tehlike arz etmiyorum ondan sonra Şöyle без вопросов